bu ülkedeki kadın cinayetlerine biraz baktığımız zaman ya ölmek istemiyorum diye kızının yanında ölmek istemiyorum diye feryat eden bir anne vardı onun çığlığını duyamadık öldü bu ülkenin bütün kadınlarını ayağa kaldıran bir cinayet vakası Özgecan Aslan son zamanlarda işlenen kadına Şiddet, kadına cinayet suçlarının hangisini bu sözler tanımlıyor? Bana bir tane örnek verin ya. Herkese merhabalar, ben Hüseyin Oçak. Bu videoda Yonca Evcimi'nin çıkartmış olduğu ve neredeyse herkes tarafından büyük bir tepki toplayan yeni şarkısını konuşacağız. Ciddi anlamda e, burada cinsiyetçi bir söylem var bu şarkıda ve çoğu insan tarafından tepkiye uğradı bu şarkı. Şarkının ismi Ayıp şeyler. bir rap tarzında olan bir şarkı. Fakat sözleri gerçekten beni ilk dinlediğimde hayrete düşürdü. Pek e, savunulacak bir tarafını da açıkçası göremedim. E, dilerseniz bunu konuşacağız. Çünkü birkaç arkadaşımız bu konu hakkında bir video çekmemi istedi. Bildiğiniz üzere böyle eleştiri videolarımı seviyorsunuz. Ben de bu videoyu çekmek istedim. Dün üzeri 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetli Mücadele Günü ve pek çok kişi bu günü ölümsüzleştirmek adına bir eser sunmak istedi. Yonca Evcim'in şarkısının cinsiyetçi olduğunu savunarak birçok insan tepki gösterdi. 25 Kasım'a özel olarak çıkartılan bir şarkıydı bu Yonca Evcimik tarafından. Evcimik şarkısında sen kadınsın, zekisin ama bazen de Gerçekten aşırı cinsin, bakma sevgilime be kadın, çıkacak adın, mesaj atma kocama, gözünü dikme ocağıma, nasıl bozuldunuz böyle haydi söyle, açarsan mahremini, içeri girer işte öyle ifadelerini kullanıyor. Gerçekten bu ifadeler çok çok çok saçma ve e, yani bana göre böyle zaten bu bir tepki videosu, bir resmiyeti falan yok eleştiri yapacaksanız da ona göre yapmanızı rica ediyorum. Bu şarkı yayınlandı. Rap tarzında bir şarkı. Ototun basılmış zaten. Çok bariz belli. Birçok insanın da tepkisini aldı. Ben hiç olumlu yorum görmedim sosyal medyada. Yonca Evcimik bu yaptığım şarkıyla gurur duyuyorum. İnsanların bu alandaki vurdum duymazlığına biraz dikkat çektim. Artık herkes bu olayları konuşuyor diye bir açıklama yapmıştı. Şimdi ben de kendimce bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü gerçekten e, bu sözler çok e, garip sözler. Hani kadına şiddet olayı bizim gerçekten uzun yıllardır kanayan yaramız ve bir türlü buna çözüm bulamıyoruz. E, gerçekten masum birçok can e, kaybediyoruz. Bu sözler kadına şiddeti anlatan sözler değil olmamalı bu sözlerin kadına şiddet olaylarını anlattığını veya kadına şiddet gören e, kadınların ailelerinin yüreğini biraz da olsun yatıştıracak o duyguyu onlara sağlayacak sözler kesinlikle bu olmamalı arkadaşlar özellikle şöyle bir söz dikkatimi çekti kadına çoluk çocuğa hayvana şiddet ''Tecavüz dayak kesmedi mi sizi? Uyan artık hemcinsin.'' Burada da anlatılmak istenen bence şu yani ben okuduğumda bunu anlıyorum. Siz ne anlıyorsunuz bilmiyorum. ''Tecavüz dayak sizi kesmedi mi artık? Yani sürekli buna uğruyorsunuz artık uyanın.'' diyor. Ya zaten bu kadınlar sesini yetiştiremediği için, duyuramadığı için katlediliyor. Hani... Bu keyfe keder olan bir şey değil. İnsanlar şiddet görüyor, kadınlar şiddet görüyor. Seslerini duyuramadıkları için bütün bunlar yaşanıyor. Yani hiçbir kadın bile isteye tecavüze, tacize uğramıyor. Hiçbir kadın bile isteye dayak yemiyor kocasından veya erkek arkadaşından. Şimdi bu sözleri okuduğumda da yani gerçekten aklıma çok başka şeyler geliyor. Yani yonca evci, evcimik belki de e, bu sözlerle bunları anlatmak istemedin. Yani e, senin okuduğunla insanların anladığı biri olmayabilir. Ama hani bir şarkı çıkartıyorsan en azından, bir şarkı yazar olarak da konuşuyorum. E, o şarkı çıkartmadan önce ya böyle bir söz yazdım hani nasıl, toplum ne der? Çünkü çok hassas bir konuya değiniyorsun ve böyle sözler yazıyorsun. Gerçekten olmamış yani hiç yakıştıramadım amcaların kolunda cillop çıtırlar hepsi çok şirin hepsi pıtırlar pıtırlar tamam amcalar hiç aynaya bakmazlar fakat belki kıza bakınca kendi kızını hatırlar anlatmak istediğin olay çok açık ve net kadına şiddet taciz kadınların öldürülmesi ama anlatmak istediğin dil tamamıyla yanlış bu olmamalı çok başka şeyler yapılabilirdi. Çok başka şeyler yazılabilirdi. Gerçekten ama seçtiğin cümleler, seçtiğin kelimeler gerçekten bu toplumun içinde bulunduğu bu kanayan yaraya merhem olabilecek türden değil. Hangi kadın bile isteği şiddete uğruyor ki bu devirde? Yani o özellikle az önce okuduğum...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 Uzun zamandır şiddet görüyordu, öldü. Şimdi bu kadın mahremeni açtı, içeri girer işte öyle. Yani bu söz bunu tanım diyor mu? Veya Aleyna Çakır, ya da Özgecan Aslan, bu ülkenin bütün kadınlarını ayağa kaldıran bir cinayet vakası. Özgecan Aslan. Gerçekten sevgilime bakma be kadın çıkacak kadın mesaj atma kocama gözünü dikme ocağıma. Bu hangi söz? Yani bana şunu söyleyin. Türkiye'deki son zamanlarda işlenen kadına şiddet kadına cinayet suçlarının hangisini bu sözler tanımlıyor bana bir tane örnek verin ya ya diyin ki şu cümle şu cinayete gönderme ya hangisi ya olmamış yani gerçekten e, bu videoyu çekmeyecektim çünkü gerçekten oluru bir oluru olan bir video değil hani e, olumlu konuşmak Gerçekten isterdim ama bu sözleri okuyunca olmadı yani ben de bir şarkı yazayım ama ben kendimi zorlasam bile hani bana milyon liralar bile verseler böyle saçma sözler ben yazamam. Ve ek olarak dediğim gibi hangi kadına şiddet olayından etkilendiniz ki böyle bir şey yazdınız ya olur olmayan bir şarkı bu anlatabildim mi? Gerçekten garip bir şarkı. Bu çekmiş olduğum videoyla bazılarının kötü düşüncelerine maruz kalacağım. Olsun. Ben sadece kendi düşüncelerimi söyledim. Sizler de bana mesajlar attınız. İşte bu konuya hakkında ne düşünüyorsun, neler diyeceksin falan diye. Ben beğenmedim şarkıyı. Gerçekten de... Hatta Twitter'da da şöyle gündemler oluşturuldu. 2020'nin ne kadar daha kötü gidebileceğinin kanıtı olmuş adeta yazanlar var. Yonca Evcimik dinliyorum. Gözlerim kapalı. Önce hafiften bir kalp çarpınız. Sonra kulakta kanama. Yani hiç kimse beğenmemiş bu şarkıyı ve e, beğenenler acaba yani neden beğendi onu da anlamıyorum. Bakın şöyle bir yorum var. Kadına şiddeti tepki diye yola çıkıp yine kadına şiddeti destekleyen, kadını yerden yere vuran bir kadın. Ve bunu yazan da bir kadın. Hani... Kadınların bile, e, kadına şiddete dikkat çekmek için bir şarkı yapıyorsun ama kadınların bile dikkatini çekemiyorsun yaptığın şarkıyla. Gerçekten yazık, başka hiçbir şey demiyorum e, Olmamış bu şarkı. E, yerinde olsam da kaldırırdım. Çünkü gerçekten e, olumlu düşünecek hiçbir tarafı yok. Bu şarkının sözler zaten basat. Ee, diyeceklerim benim bu kadardı arkadaşlar. Çok istediniz bu videoyu çekmemi. Ee, şarkı dün yayınlanmış. Ben bugün haberim oldu. 2-3 tane mesaj geldi. O mesajlardan yola çıkarak bir araştırdım. Ee, 45 saniye dinledim ben bu şarkıyı. Sonrasını dinlemedim. Ee, diyeceklerim bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Hani prim yapmak için falan çekmiyorum bu videoyu. Ama dilerseniz de desteklerinizi gösterebilirsiniz. Diyeceklerim bu kadardı. Bir sonraki videoya dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.